Yaş problemleri ile ilgili ikinci sonuma hoş geldiniz. Şuraya bir problem yazdım, bakalım soruda ne diyor? Soruda Salman yani ben 108 yaşındaymış. Belli ki soruda gelecek bir zamandan söz ediliyor. Neyse soruda Salman 108 yaşına diyor. Canıtın ise 24 yaşında. Bize Salman'ın yaşının, Canıtın'ın yaşının tam 4 katı olabilmesi için kaç yıl geçmesi gerektiği soruluyor. Hadi bunu çözelim. Ne kadar yıl süreceğini hesaplayacağız. Y'yi yılları göstermek için kullanalım. Y, Salman'ın Canatından 4 kat yaşlı olması için geçmesi gereken yıldır. Eğer Salman bugün 108 yaşındaysa, Y yıl içerisinde Salman 108 artı Y yaşında olur. Y yıl sonra Salman 108 artı Y'ye eşit olacak. Şimdi Canatının yaşının Y yıl sonrası için hesaplayalım. Bu gerçekten kolay. Jonathan 24 artı y olacak. Jonathan yerine John desem daha kısa olur. Neyse, y yıl içerisinde John y artı 24 yaşında olacak. Soru bize başka ne diyor? Sonra da Salman'ın Jonathan'dan tam dört kat, daha iyi belirtmek için başka bir renk kullanacağım burada, daha yaşlı, dört kat yaşlı olabilmesi için aradan kaç yılın geçmesi gerektiğini sormuş. Sonra da kesin bir cevap istenmiş. Salman'ın yaşı, zaten canıtının yaşının dört katından daha fazla. Ama soru, bize Salman'ın kaç yıl sonra canıtından tam dört kat daha yaşlı olacağını soruyor. Salman'ın yaşını 108 artı y olarak ifade edelim. y yıl geçtikten sonra Salman, canıtından dört kat daha yaşlı olmuş olacak. Canıtın 24 artı y olmuş olacak. Şimdi sadece denklemi çözüyoruz. 108 artı y 24 artı y'nin 4 katına eşit. Bunu denklem olarak ifade edelim. 4 çarpı 24, 96 eder. Artı 4y. Şimdi denklemi çözelim. Elimize 3y geçiyor. Bazı basamakları atlayacağım çünkü bunları zaten rahatlıkla çözersiniz. 3y, 108 eksi 96'ya eşit olacak. Yani 3y eşittir, 12 oluyor. Buradan da y'nin 4'e eşit olduğunu buluruz. Cebir bize... 4 yıl içerisinde Salman'ın yaşının, Canatın'ın yaşının 4 katı olacağını gösterdi. Doğru mu bir bakalım? Eğer Salman şu an 108 yaşındaysa, 4 yıl içerisinde 112 yaşında olacak. Eğer Canatın şu an 24 ise, 4 yıl içinde 28 yaşında olacak. Bir bakalım, 28 kere 4. 4 kere 20, 80, artı 4 kere 8, 32, 80 artı 32, 112'ye eşittir. Evet, kesinlikle doğru. 112 yaşında olmuş olacak. Bu problemi çözdük gibime geliyor, mükemmel. Şimdi bir soru daha çözelim. Taruş, Arman'ın bugün olduğundan 5 kat daha yaşlı. Büyük zaman aralıklarıyla uğraşacağız şimdi. 85 yıl önce Taruş, Arman'dan 10 kat daha yaşlıydı. Arman bugün kaç yaşında? Bu ilginç soruyu çözebilir miyiz bakalım? Geçen sunumda yaptığımız tablolardan birini yapmak yararlı olabilir. Arman'ın bugün kaç yaşında olduğunu çözmeye çalışıyoruz. Arman'ı yazıyoruz. Bugüne bakacağız. Çalıştığımız diğer zaman aralığı neydi? 85 yıl öncesi. Bunu yazıyoruz. 85 yıl önce uzak bir galakside. Evet, Arman ve Taruş. Arman'ın bugün kaç yaşında olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bunun kolay olması için x ile gösterelim. Diyor ki, Taruş, Arman'ın bugünkü yaşından 5 kat daha yaşlı. Eğer Arman x olursa, bu bize Taruş'un 5x olduğunu gösterir. Arman bugün x, yani 85 yıl önce Arman x eksi 85 olurdu. Eğer Taruş bugün 5x ise, 85 yıl önce Taruş'un yaşı 5x eksi 85 olurdu. Bugünkü yaşlarından 85 çıkardım. Çünkü 85 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bir de elimizde şu bilgi var. Taruş, 85 yıl önce Arman'dan 10 kat daha yaşlıymış. O zaman bu sayı şu sayıdan 10 kat daha büyük olacak. Soru bize böyle söylüyor. 85 yıl önce şu durumdaydık. Taruş yani şu Arman'dan 10 kat daha yaşlıydı. Bunu cebirle ifade edelim. 85 yıl önce Taruş 5x eksi 85 oluyor. Soru bize armandan 10 kat daha yaşlı olduğunu söylüyor. Armanın yaşını zaten x eksi 85 olarak yazıyoruz. Şimdi sadece denklemi çözüyoruz. 5x eksi 85, 10x eksi 850'ye eşit. Sonra da birkaç basaa katlayacağım. Şimdi sizin kafanızı karıştırmamak için 5x eşittir 850 eksi 85. Bakalım 850 eksi 85 kaç eder? 850 eksi 85, 765 olur. O zaman x eşittir, bir bakayım, 5x 765'e eşitse, 765'i 5'e bölüp x değerini bulabiliriz. Yani x 153'e eşit olur. Baya uzun ömürlü insanlarla uğraşıyoruz. Yani Arman'ın bugün 153 yaşında olduğu sonucuna varıyoruz. Şimdi sağlamasını yapalım. Arman bugün 153 yaşındaysa, Taruş Arman'ın 5 katı olduğu için Taruş 5 çarpı 153'ten 765 yaşında olacaktır. 85 yıl önce Arman 153 eksi 85'ten 68 yaşında oluyor. Taruşun yaşında 765'ten 85'i çıkararak buluruz. Yani 680 yaşındaymış. Soru bize 85 yıl önce Tarış'ın yaşının Arman'ın yaşından 10 kat daha fazla olduğunu söylüyor. Öyle mi bakalım? 680 yani taruşun yaşı bölü 68 Arman'ın yaşı gerçekten de ona eşit oluyor. Demek ki soruyu doğru çözmüşüz. Sağlamımızda yaptığımıza göre videoyu burada bitiriyorum.